Herhangi bir üçgen çiziyorum. Eşkenar üçgen olmadığını kabul edeceğiz. Bu üçgenin bazı ilginç özelliklerini çizelim. Dik kenar ortaylarla başlayalım. Diyelim ki bu kenarın orta noktası bu. Orta biraz daha yakın çizeyim. Buralarda gibi duruyor. Evet. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Bir dik kenar ortay daha çizeyim. Bu kenar için kenar ortay böyle bir şey olacak. Bir de bu kenara yapalım. Kestirmeye çalışıyorum, burası orta nokta gibi duruyor değil mi? Bu uzunluk bu uzunluğa yine eşit olacak. Bir kez daha dik kenarı ortaya çizelim, 90 derece oluşturacak. Daha düzgün bir çizgi çizebilirim değil mi? Bu gayet iyi gözüküyor ve dik. Bunu AB kenarı ile de yapacağımı düşünebilirsiniz. Bu orta nokta gibi duruyor, bu uzunluk bu uzunluğa eşit olacak. Sonra bir dik çizgi çizersek, evet elimden gelen en iyi şekilde çiziyorum, bu şekilde olur. Önceden biliyoruz ki bu üç doğru burada bir noktada kesişecekler. Ve bu noktaya da çevrel merkez diyoruz. Bu nokta çevrel merkezimiz. Yeni bir şey değil, çevrel merkez. Şimdi medyanları çizelim. Medyanlar her köşeden karşı kenara gidiyorlar. Bu bir medyan. Bu yine bir medyan. Bu bir medyan yine. Tüm medyanların ağırlık merkezinde buluşacağını biliyoruz. Bu nokta ağırlık merkezi. Şimdi üçgenin yüksekliklerini çizelim. Yüksekliği çizeyim. Buraya bir dik çizgi çizeceğim. Bu yüksekliklerden biri. Bir tane daha çizeceğim. Unutmayın, bu şekilde aşağı inecek. Başka bir uzunluk daha çizeyim. Böyle görünüyor. Bu kenardan başka bir yükseklik daha çizebilirim. Hepsinin burada tek bir noktada kesişeceğini biliyoruz. Elimden geldiğince düzgün çizmeye çalışıyorum, affola. Ve bu dik olacak, çizdiğimin öyle görünmemesine rağmen. Ve biliyoruz ki bu nokta yükseklik merkezi, yükseklik merkezi. Bunu yapmamın sebebi çok kafa karıştırıcı olsa da tüm bu noktaları göstererek bu üç yüksekliğin bir noktada kesişeceğini göstermek. Tüm bu özellikleri ve kenar ortayların kesişmesini anlattım. Sırf bu haliyle bile şahane. Ama asıl şahane olan ise, rastgele çizdiğim için belli olmasa da, bu üç noktanın aynı doğru üzerinde yer alması. Eğer bu bir eş üçgen olsaydı, tam olarak aynı doğruda olacaklardı. Ama başka bir üçgen için farklı noktalar olurdu. Ve de aynı doğru üzerine yer alırlardı ki, bu biraz farklı olurdu çünkü iki nokta bir doğruyu oluşturur ama üç noktanın aynı doğru üzerinde olması pek alışıldık bir durum değildir. Elimden geldiği kadar güzel çizeceğim. Eğer bunu bir cetvelle çizecek olursanız çok daha temiz bir iş çıkarırsınız. Neyse, bu üç noktanın tek bir doğru üzerine yer alması böyle çok büyülü, sihirli bir durum gibi gözükebilir. Bu yüzden matematikte tüm bu özel, sihirli, büyülü şeylere adını veren ünlü bir matematikçi var. Çünkü tüm bunları keşfeden kişi o. Evet, bu doğrunun ismine Oiler doğrusu diyoruz. Oiler. Euler, öyler, bir dolu okunuşu varmış, biz oyler diyeceğiz. Tüm bu özel, sihirli, büyülü, gizemli şeylerin onun adını aldığını söylüyorum. Çünkü Öklid eşitliğini bulan da odur. O da e üzeri 1, o da e üzeri i çarpı pi. Eşittir, eksi 1 formüldür. Bunu kalkülüste kanıtlamıştık. Eğer bunların hiçbiri size bir şey ifade etmezse endişelenmeyin. Şimdilik sadece geometrideyiz. Evet, bu sihirli bir şey. Çünkü e, bileşik faiz, üstel büyüme ve azalmadan geliyor. i üzeri 2 yani i'nin karesi eşittir, eksi 1. Çok değişik bir sanal sayıymış gibi duruyor. Pi ise bir çemberin çevresinin çapına oranı. Yani, Euler, bu çok değişik yerlerden, farklı konulardan, realitelerden gelen sayıların birbirleriyle olan sıkı bağlantısını gösterdi ve bu özel noktaların aynı doğru üzerinde bulunduğunu ispatladı. Eğer bu yeterli değilse, Öklit doğrusu üzerinde yükseklik merkezi ve çevrel merkezi arasındaki orta noktayı alırsanız, burada göstermeyeceğim, sadece ilginizi çekecek bir şeyler söyleyeceğim, eğer Orta noktayı alırsanız, mesela buraya alalım. Tahminen bulmaya çalışıyorum, burası gibi gözüküyor. O zaman bu uzunluk, bu uzunluğa eşit olacaktır. Öklit doğrusunda bulunan bu nokta, aynı zamanda 9 nokta çemberinin merkezidir. Bu da bu üçgeni 9 noktada kesen bir çemberdir. Böyle ilginç 9 nokta göreceğiz. Bu üç özel noktanın öklit doğrusu üzerinde olması yeterince Hoş ama aslında dört özel nokta var. Hatta bundan daha çok özel nokta var. Buradaki turuncu nokta, dokuz nokta çemberinin merkezi. Belki sırf bunun hakkında bile bir video yaparım ileride. Umarım bunları ilginç bulmuşsunuzdur. Eyvallah.